Diyelim ki iki tane bankamız var. A bankası ve B bankası diyelim. Bankaların topladıkları mevzuatın çok büyük kısmını kredi olarak kullandırdıklarını ama bir kısmını da rezerv olarak ayırdıklarını tahminen biliyorsunuzdur. Bu topladıkları mevzuatın bir kısmını rezerv olarak ayırmalarının iki sebebi var. Birincisi şu, parasını çekmek isteyen müşteriler olabilir bu müşteriler için nakit rezerv bulundururlar. İkinci sebep ise ülkenin Merkez Bankası, ki bu örnekte Amerikan Merkez Bankası yani FED, FED, bankaların mevduatlarının bir kısmının rezerv olarak ayrılmasını zorunlu tutuyor. Topladıkları mevduatın, bankalar topladıkları mevduatın bir kısmını zorunlu rezerv olarak ayırmak zorundalar. Ve tahmin edersiniz ki bankalar oldukça yüksek sayıda işlem yapar. Tek bir günde bile on binlerce işlem yapılıyor olabilir. Diyelim ki, B Bankası'nın müşterilerinden bir kısmı paralarını geri çekmek istediler. B Bankası da topladığı mevduatları kredi olarak kullandırmış ve yüklü mevduat çekilişi olduğunda nakit rezervleri iyice azalmış durumda. Ama diyelim ki yine A Bankası'nın nakit durumda gayet iyi durumda olsun. Bir sürü nakitin üzerinde oturuyorlar. Bu durumda A Bankası, B Bankası'na bu likit varlıklarının bir kısmını kredi olarak kullandırabilir. A bankası nakit kredi verecek. B bankasına kullandırdıkları bu kredi için tabii ki faiz isteyecekler. Diyelim ki, diyelim ki yüzde beş faiz uyguluyor olsunlar. Yıllık bazda yüzde beş faiz uygulayacaklar ve faizi her gün sonundaki, her günün sonundaki kredi bakiyesi üzerinden hesaplayacaklar. Yani iki banka her gün o gün için ne kadar kredi kullanılacağını konuşuyor olacaklar. Verilen, kullanılan kredi tutarı her gün değişebilir. Belki faiz de değiştirebilirler. Diyelim ki burada da FED var. Ve FED, ekonomiyi canlandırmak istiyor olsun. Ekonomiyi canlandırmak için para basmaya başlıyorlar. FED şimdi para basmaya çalışıyor ve bununla hedeflediği iki şey var. Bankacılık sistemine para enjekte edecekler. Bu paranın bankacılık sistemi üzerinden reel ekonomiye kredi olarak kullandırılacağını düşünüyorlar. Yani ekonomi canlanacak. İkinci hedefleri de faiz oranlarını özellikle de kısa vadeli faiz oranlarını aşağıya çekmek. Hatırlayalım, kredi her gece için yenileniyordu. Bir gecelik kredi. Hatta overnight dendiğinde duyabilirsiniz. Neyse kısa dönemli faizleri düşürmek istiyorlar. İkinci hedefleri de bu FED'in yapacakları açık piyasa işlemleri olarak isimlendiriliyor. Türkçe'de API diye kısaltılarak da kullanılıyor. Şimdi FED piyasaya girecek veya direkt bankalara giderek hazine kağıtlarını satın alacak. Piyasaya girip hazine kağıtlarını alacaklar ve karşılığında da bu paraları verecekler. Bir ihtimal repo işlemleri de yapabilirler ama bundan daha sonra bahsedeceğiz. Hazine kağıtlarını satan kişilerin elinde şimdi nakit para var. Ve ne yapacaklar? Bu paraları gidip bankalara yatıracaklar. Buradaki B veya A bankasına veya başka bankalara da yatırabilirler. Sonuçta bankacılık sisteminde artık daha fazla nakit para olacak. Ve eğer sistemde daha fazla para olursa, örneğin bu banka artık eskisi gibi eskisi kadar kredi kullanmak istemeyecek değil mi? Kredi talebini azaltacak. Kredi talebi azaldı. Bu bankada ise artık daha da çok nakit var. Burada da arz arttı. Arz arttı, zira hazine kağıtlarını satıp eline nakit geçen bazı insanlar gelip bu bankaya para yatırdılar. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi ne olacak? Bu tarafta arz arttı, bu tarafta talep düştü. Dolayısıyla kredi faizi düşecek. Kredi faizi artık belki yüzde beş değil de yüzde dört olacak. Yani kısa vadelerdeki getire eğrisi aşağıya gelecek. Şimdi buraya bir getiri eğrisi çizelim, buraya vadeyi, buraya da getiriyi yazalım. Önceki getiri eğrisi de diyelim ki bu şekilde olsun. Gecelik kredi faizinin yüzde beş olduğu durumdaki getiri eğrisi bu şekildeydi. Burası gecelik faizler. Bir yıllık kredi faizleri şurada, beş yıllık kredi faizleri de bu noktadaydı diyelim ki. Kısa vadeli faizler eskiden yüzde beşti, şimdi yüzde dörde düştü. Fed'in yaptığı açık piyasa işlemleri dolayısıyla getire eğrisi bu şekilde değişti. Yani, Fed, bu açık piyasa işlemini yaparak her iki hedefine de ulaştı. Hem nakit enjekte ederek ekonomiyi canlandırdı, hem de faiz oranlarını düşürdü.